Kemal, git şuradan git Ya şuradan, baba geliyorum. şu adam, ya Ali sen benim Ya niye seferin geliyorsun? Dur başa alacak Kemal'in sinirlenmesini Ya baba geliyorum. şu adam, ya Ali sen benim oh, oh. Ya niye seferin geliyorsun? Son <gülüyor> tur Şuradan ileriye doğru atlayasım var ya. <gülüyor> Abi şu soldakileri atlayasım var benim. Hayır! Ya Allah belanı versin senin ya! Ya kanka dalga mı geçiyorsun ya dalga geçiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> olan sen de gel bura gel yürü yallah meyve mı yapıyorsun abi ne yapıyorsun bak bak bırak şu an kendin bak şimdi şunu Aynen size söyleyeyim katman adamı siker götten Allah be laucemel Dur. La. Ya. Senin ben Allah belanı. Sen ne? İnanmıyorum <gülüyor> ya. Yalnız, bir tane gibi açına bak. Senin ben Allah belanı. Ya, oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> Çocuk benim olduğum yere zıplarken ben de onun olduğu yere zıplarken havada çarpıştık o. Do ya bir şey diyeceğim şu sen küfür kaldıramıyorsun diyenleri rica ediyorum bakın arkadaşlar ben küfürleri kaldıramayan bir insan değilim ben böyle ard hani arda edilen küfürler oluyor ya dedi, dededadı dededadı dededadı diye onları dinlediğimde şaşırıyorum kapatıyorum yani yoksa ben küfür dedim ay, nasıl küfür ettim işte aa salak dedi vay falan demiyorum yani işte öyle uzun uzun ard arda falan küfür geldiğinde ya da böyle mesela yayının içeriye direkt küfüre döndüğünde küfür ediyorum ay küfür ediyorum diyorum küfüre karşı duruyorum ki hani çok şey olmasın diye yani yakıştıramıyorum böyle tepkiye ne tepki vereceğimi bilemiyorum anladın mı? ne? <gülüyor> evet evet anla Cık. yakışır mı? <gülüyor> hayır yani of Allah'ım yarabbim şey diyor bir tane çete yazıyor çünkü küfür ya mesela küfür geliyor küfür geliyor çete Abla sen bunu nasıl izliyorsun? Ya ben zaten yayının ilk yayınları başladım. Günden itibaren küfürlü şeylere denk geliyorum da izliyorum. Yani ben böyle ard arda böyle çok müstehcen şeyler olmadığı müddetçe zaten izliyordum. Oha abartma. Ne dedim ki ya? <gülüyor> ne olur videoyu durdurma arkadaşlar. Maalesef videoyu durduruyorum. Doğru yere düştü ben. <gülüyor> ya! <gülüyor> ya Allah'ım ya. Neden ya? Neden ya? Ya burada düşme imkanımız yok, önde dur, önde tut kendini düşmez yani araç. Ah! Ah! Lan uçur! <gülüyor> <Doğru. Doğru. gülüyor> yani... Doğru. Ya hoşnutsuzsan abi izleme yani. Bu kadar basit, özür dilerim ama yani... ...moodu herkesin düşürmeye gerek yok. <gülüyor> abi herkesin galiba toksikleri var ya. He. Herkes birbirine bak. Herkes birbirine bakıyor. Öldük. Öldük. Aa! Ne? Bitti maç bu arada. Birisi kazandı. Herkes düştü. Afiyet. Herkes düştü. Bu arada herkes düştü. En son düşen Abi, kazandı sadece. Kit Kitle psikolojisi. Ölüm deniyordu ya. Unuttum. Ha sürü psikolojisi okey hatırladım. Az önce ne dedim? Az önce ne dedim? Az önce ne dedim? Mito'yla evet, Kroserim oradayken buraya nasıl vuruyor bu panzer? Ben ne dedim buraya gireyim Bu ne lan böyle? Aha. Durumcuk kanka galiba kankınız Bakın ses yapma şuradan geçeceğim. <gülüyor> aa, aa, aa. Ananı sikiyim aklıma aldı lan <gülüyor> Beni battım aldı Bu kaçmana gerek yok Ananı sikik oldum Bekseveriii Kapala vayagin oraya Behte kapala beni. Hadi lan Al bunu al Al bunu <gülüyor> Almıyor lan, dur, Almıyor öyle değil, öyle değil, öyle değil. Almıyor Almıyor Naci Naci Ne? Bir an benim yerini o bu arada. Düz, düz lan vereceğim vereceğim. 100 lira ne oğlum? Vereceğim sana ya. Kaç yüz vermişimdir şimdiye kadar her ay. Lafın ettiği şeye bak ya. Yarrağımın başını vereceğim sana. Bok alırsın be. bu çocuğu! Oğlum siz var mısınız? Bunlar aptal, vallahi bu Kemal ile Algenzi'den aptal amınakoyim bak. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Rasber abi inmiyor bundan breakledim umurumuz yok mu ya? <gülüyor> ya indim diyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> bu krizler krizler ya bırak ananı çıkayım senin bırak o Rospi çocuğu senin İşte bundan bahsediyorum. Ya son anda tuttu ya anasını. Aa işte bak bundan bahsediyorum. Atacağız bir tut Tamam. Çocuk değil ama. Ben bu çocuğu alacağım şimdi bak. Aldım mı? Aldım. <gülüyor> i̇şte bu ve Bence elli sabah etti. Hayra'yı hayırıyı tutma. Fırlıyorsun aşağı. Aşağı ah. <gülüyor> <Ayşem> fırlıyorsun. <gülüyor> <etsem> bu <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kırmızı mı almış, almamış. Allah'ım kipler olsun. Allah'ım kipler <gülüyor> bu çocuğu ya. Ama yani. Ananı sikiyim ne oluyor? Kanka ona geri dönüyorsun. Okan Doci gördün mü? Okan, Okan. Hadi hadi ısın. dikkat et <gülüyor> <gülüyor> Tablo oynadığımıza emin miyiz? Buradan şunu atlarsam şuna çarpıp aşağıya gideceğim. Aynen dediğim oldu. Gel mükemmel biraz. Ölmedim. Ölmedim. Ölmedim. Kamerayı vursana. Kamerayı vurursan sana 20 sabrı veriyorum. Tamam üstten vurman gerekiyor. Tamam nereden vurursam vur. Kameraya vurduğun anda 20 sap hediye ediyorum diyorum. Skoru çocuğu vuracağım. Çocuğu vurursan 30 sap. Ne yapın ne <ve> yapın? Bak burada, burada. Gel. Tutun tutun, tutun. Sena bunu lazım, durma. Ne siktim, tut. Tuttum tuttum tuttum tuttum tamam. Tutum. Gel gel gel, durum durum durum. Orda orda. Ben şurda söyleyeyim. Bak şurda duvarı duvarı tuttum ben. Ağam. Vuracak vuracak tamam. tamam ben şurda şöyle yaptım. GG tamam. G -G. GG. Cc. Güzel. Güzel güzel. Top benim. top benim gel. Senin de amına koymayayım bana öyle ters tersers bakma. Eray Eray. Ne badak? Anlamıyorum bu oyunu ya. Hala mı? Ha. Ooooooooo! Let's Gooo! fucking Kobe Varyan, smudge'ı bir koydum! Bir şey koydum bu arada. Ozan, ellerini, travlının içine sokup alamadı. Sen, 3 metre öteden aldın. Ben bir koydum sımacı var ya! İyi, sokamamış o zaman demek ya. Çok çok saçma bu arada ya.